Alar. bugün Isparta'da bulunan Rus pazarına gidiyoruz. Bu Rus pazarı e, pazar günleri açık oluyor mu sadece internetten araştırdığım kadarıyla. Başka da bir bilgi bulamadım zaten. Orada beni neyin beklediğini bilmiyorum. Arisa'dan baktığım kadarıyla Yaş Park alışveriş merkezinden 6 kilometre, şehir merkezinden de 3 kilometre oralara olarak görünüyor. Ben ise yürüyerek gideceğim. Anladığım kadarıyla, bu yoldan dümdüz gidersem Rus pazarına çıkacağım. Yürüdükten sonra Isparta tren garına vardım. Ve yoluma devam ediyorum. Ve bu Trangarı 3-4 ay öncesine kadar çalışmıyordu. Sanırım tadilat vardı. Artık Isparta-İzmir seferleri var. Burada bir tane eski bir tren var. Burada Sparta'ya gelenler genelde fotoğraf çekiliyor. 25-30 dakikalık yürüyüşten sonra Rus pazarına geldik. İçeriye girelim, ne olduğuna bir bakalım, ne sattıklarına. Bu Rus pazarı daha daha önceden biraz daha aşağıda bir yerdeymiş. 2007 yılında ya da 2007 yılında. Eski Belediye Başkanı Hasan Balaman tarafından buraya bir kapalı pazar yeri yaptırılması kararı alındı. Görüyorsunuz pazarda her şey var çorabından tutun. E, oyuncağını, oyuncağından tutun, perdesine, perdesinden tutun, yani ne ararsanız bulabilirsiniz bu pazarda. E, bir esnaf abime buranın neden Rus pazarı dendiğini sordum bundan 20-25 sene önce buraya Ruslar bavul satmaya geliyormuş ve o satıcılar geldiğinden Ruslar da alışveriş yapmaya geliyormuş buraya yani o zamanlar Bursa'dan otobüs otobüs turistler buraya alışveriş yapmaya satış yapmaya geldiğinden o zamandan beri adı Rus pazarı olarak kalmış Durumuzun şey, şey, şey, şey, şey, sonuna geldik. Buradaki ürünler cidden ucuz ama kalitesinde bir şey diyemem.